Firman ödeme planları nederi nasıl oluşturulur? Firman ödeme planları post cihazlarımızdan tahsilat yaptığımızda tahsilat bedeli firmamızın kullandığı bankaya ait değil de satıcımıza ait banka hesabına geçiyor ise firman ödeme planı kullanarak yapılan tahsilatın direkt olarak satıcımızın carisine düşmesini sağlamaya yaramaktadır. Diyana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne geldiğimizde ödeme yazarak ödeme planları ekranını görüntüleriz.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 UBL kodu alanından tanımlayacağımız ödeme planına ait UBL kodu varsa ilgili seçim yaparız. Nakit alanından ödeme planına ait döviz türünü belirleriz. Ödeme planına ait indirim veya masraf oranları bulunuyor ise ilgili alanlardan bilgileri ekleriz. Hızlı satışta göster, mobilde göster, restoranda göster seçenekleri ile tanımlayacağımız ödeme planının İlgili ekranlarda gözükmesini sağlayabiliriz. Durum bilgisi yeni oluşturulan kayıtlarda aktif olarak gelmektedir. İşlem görmüş bir kaydı sistem silmeye izin vermeyeceği için, görüntülemek istemediğimiz kayıtların durumunu pasif yaparak liste ekranlarında gözükmemesini sağlayabiliriz. Yetki kodu ile sistemdeki kullanıcılar arasında sınırlandırmalar sağlayabiliriz. Fiyat grupları ile tanımladığımız ödeme planı ait herhangi bir fiyat grubu tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Özel kod tanımlamaları ile raporlarda ayrıştırma sağlayabiliriz. Düzenlediğimiz ödeme planına ait indirim kartı bulunuyor ise F1 ile liste ekranını görüntüleyerek ilgili kaydı seçmemiz gerekecek. Ödemeler alanından ödeme türü belirlenir. Birman ödeme planı kaydı tanımlayacağımız için ödeme tipini birman olarak seçmemiz gerekecektir. Tutar formülünde genel fiş tutarını ifade eden G harfini kullanırız. Tarih formülü için tarih formül giriş sekmesini görüntüleriz. Listeden uygun formülasyonu satıra eklememiz gerekecektir. Tahsilat gerçekleştirdikten kaç gün sonra satıcının hesabına tahsilat gerçekleştirildikten kaç gün sonra işlemin satıcının hesabına geçmesini istiyorsak, örneğin 5 gün sonra olduğunu varsayarsak, artı 5 formülasyonunu kullanırız. Cari hesap alanından F1 ile ilgili carimizi işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Tanımlamış olduğumuz ödeme planını kaydederiz.